Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle düzlem aynada yansıma ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzda P cismi düzlem aynanın dönle şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Daha sonra düzlem ayna döndürülerek bir konumundan iki konumuna getiriliyor. Buna göre P cisminin sırasıyla ilk ve son görüntüsü 1 2 3 ile gösterilen noktalardan hangisinin üzerinde oluşur demiş. Önce bir durumu için yapıyorum. Cismimiz bu. Cisimden düzlem aynaya olan dik uzaklığı sayıyorum. 1 Bir, birim. Düzlem aynanın diğer tarafına da aynı uzaklık kadar yani 2 birim kadar gidiyorum. İlk görüntümüz 1'de oluşuyor. Buna P1 diyorum. İkinci görüntümüze bakalım. iki aynasına göre diyor. Aynayı uzatarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. P cisminden aynaya dik uzaklık ölçüyorum. 1 Bir birim. Aynanın diğer tarafına da eşit miktarda yani bir birim gidiyorum. P cisminin ikinci e, oluşan görüntüsü 3'te. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı. İkinci soruda noktasal K cismi bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre O noktasından bakan bir gözlemci K cisminin aynadaki görüntüsünü kendinden kaç birim uzakta görür? Önce K cisminin görüntüsünü alıyorum. K cisminin düzlem aynaya dik uzaklığı burası önemli dik uzaklık almamız gerekiyor. Bir köşegen. E, o zaman düzlem aynanın diğer tarafına da bir köşegen gitmem gerekiyor. K'nın görüntüsü bu. Gözlemci Kaan'ın görüntüsünü kendinden ne kadar uzakta görür. Gözlemcinin arkadaşlar Kaan'ın görüntüsüne uzaklığı şu. E, bunu bulabilmek için e, hemen üçgene tamamlıyorum şekli. Şöyle bir dik, dik üçgen oldu. Burası üç birim, burası dört birim. Dolayısıyla gözlemcinin... Görüntüye uzaklığı 3-4-5 üçgeninden 5 birim. Yani cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruda k cismi ve düzlem aynalar şekildeki gibi 3 farklı konumda yerleştirilmiştir. Bu düzeneklerin hangilerinde G noktasından aynalara bakan bir gözlemci? k cisminin aynadaki görüntüsünün tamamını görebilir. Ee, bunun arkadaşlar iki yolu var aslında. Birincisi Gözlemciden e, aynanın köşelerine ışın gönderip yansıtmak. İkincisi gözlemcinin görüntüsünü almak. Aslında gözlemcinin görüntüsünü almak daha kolay oluyor ama soruda o kadar yer olmadığı için ben yansıtarak çözeceğim bu soruyu. Gözlemciden aynanın birinci kenarına ışın yolladım. Bu ışını yansıtmam gerekiyor. Yüzeye normali, yüzeye dik çizilen çizgi. Hangi açıyla geldiyse o açıyla yansıtıyorum birinci köşeden çizdiğim ışın bu ikinci köşeden aynı ışını çiziyorum bu sefer tam 45 dereceye kaçı ile geliyor normal şurası yine 45 dereceyle yansıyacak bu çizgiler arası gözlemcinin görüş alanı Kale cisminin tamamı gözlemcinin görüş alanına girdiği için birin tamamını görür diyorum ikiye bakıyorum birinci kenara yansıttım tam normal üzerinden geldi geldiği gibi geri yansıyacak İkinci kenara yansıttım. Yüzeye normali şu. Normale 45 dereceyle geldi. 45 dereceyle yansıyacak. Şunu şöyle uzun düşünelim. Gözlemcinin görüş alanı burası. KL cisminin tamamı görüş alanına girdi. Dolayısıyla ikinin de tamamını görür. 3. şekilde ee, ilk kenara ışın gönderdim ve yansıttım. KL cisminin yarısına geldi arkadaşlar. Diğerini de yansıtayım. Diğeri de şöyle yansıyor. Görüş alanı burası yani KL'nin K tarafını göremiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı. Dördüncü soruda KLMN cismi bir düzlem aynanın ne şeklindeki gibi yerleştirilmiştir. Bu cismin düzlem aynadaki görüntüsü aşağıda kadar hangisi gibidir demiş. Her noktanın ayrı ayrı görüntüsünü almam gerekiyor. K noktası için bakalım. Düzlem aynaya dik uzaklık bir köşegen, bir köşegen de diğer tarafa gittim. Bu K'nın görüntüsü. L için yapıyorum. Düzlem aynaya dik uzaklık yarım köşegen, yarım köşegen daha gittim. Burası L'nin görüntüsü. E, N için yapalım önce. Düzlem aynaya dik uzaklık yarım köşegen, yarım köşegen daha gittim. Burası N'nin görüntüsü. M için yapıyorum. Düzlem aynaya dik uzaklık bir buçuk köşegen bir buçuk köşegen daha gittim burası m'nin görüntüsü sonra bu noktaları birleştiriyorum cismin görüntüsü bu şekilde ee, bakıyorum hangi şık oluyor diye b şıkkı sorudan bir gözlemci o noktasından şekildeki düzlem aynaya bakmaktadır Gözlemci HLM noktalarından hangisinin aynadaki görüntüsünü görebilir? Yine arkadaşlar gözlemciden düzlem aynanın köşelerine ışın gönderiyorum ve yansıtıyorum. Bu ışınlar arasında kalan bölge gözlemcinin görüş alanı. Dik geldiği için olduğu gibi yansıdı. E, i̇kinci ışın şöyle ikiye bir geliyor. Normalimiz bu. Yine aynı açıyla yansıyacak. Yani yine ikiye bir olarak yansıyacak. Gözlemcinin görüş alanı burası. Görüş alanında sadece L kaldı. Dolayısıyla yalnız L'yi görebilir. Yani B şıkkı. Altıncı soruda, Şekilde düzlem aynaya P noktasından bakan bir gözlemci. Aynanın önündeki bir cismin görüntüsünü S noktasında görmektedir. E, görüntümüz bu. S noktası. O zaman cisim nerededir diye bakıyorum. Görüntü buysa görüntünün düzlem aynaya uzaklığı bir köşegen. Bir köşegen de diğer tarafa gittim. Cismimiz burada arkadaşlar. Buna göre gözlemci düzlem aynaya R noktasından bakarsa aynı cismin görüntüsünü hangi noktada görür? Cismin görüntüsü sabittir arkadaşlar. Bizim baktığımız noktaya göre değişmez. Dolayısıyla cismin görüntüsü S noktasıysa biz P'den de baksak R'den de baksak hiçbir şey fark etmez. Cismi yine olduğu yerde yani S noktasında görürüz. Cevabımız E şıkkı.